Burada dört tane önerme var. Şimdi bunlardan hangisinin doğru olduğunu düşünmenizi istiyorum. İlk önerme şöyle. Hareket halindeki bir cismin üzerine hareket yönünde dengelenmemiş bir kuvvet etki etmiyorsa, cisim yavaşlayacaktır. Pekala, bakalım ikincisine. İkinci önerme. Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmiyorsa, hareket halindeki bir cisim hızını ve hareket yönünü sonsuza kadar koruyacaktır. Bu da çok ilginç. Bakalım üçüncüsü ne? Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmediği sürece durmakta olan bir cisim durmaya devam edecektir. Peki. Ve dördüncü önerme. Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki eden bir cisim, bu kuvvet yönünde daima ivmelenecektir, ivmelenecektir, pekala. Şimdi bu 4 önerme üzerinde biraz düşünün ve hangisinin doğru olduğuna ya da hangilerinin doğru olduğuna karar verin. Belki hiçbiri doğru değil, belki hepsi doğru, belki de bir kısmı doğru, bir kısmı yanlıştır. Şimdi bu önermeleri teker teker ele alıp düşünelim. İlk önerme şöyleydi: Hareket yönünde dengelenmemiş bir kuvvet etki etmediği sürece hareket halindeki cisim yavaşlar. Evet, şimdi bu ilk bakışta günlük yaşam deneyimlerimizde uyuşuyor gibi görünüyor. Mesela odanın içine bir mobilyayı itiyorsam, çekiyorsam, ne bileyim bu mesela bir halı olabilir, koltuk, sehpa falan filan olabilir ya da bir televizyon seti, hani şu eski ağır olanlardan. Bu televizyon setini hareket halinde tutabilmemin tek yolu, onun üzerine bu itme kuvvetini sürekli uygulamamdır. Eğer itmeyi bırakırsam yavaşlayıp duracaktır, değil mi? Şimdi günlük yaşamdan bu önerme bize sanki doğruymuş gibi görünüyor. Ama bu sadece bize öyle geliyor. Çünkü burada bütün kuvvetleri hesaba katmadık. Burada sadece benim itme kuvvetim yok. Ortamda aynı zamanda sürtünme kuvveti de var. Bu televizyon setini sabit hızda itebilmem için, benim itme kuvvetim, sürtünme kuvvetini tam olarak karşılayacak büyüklükte olmalı. Bu arada itme kuvveti ile sürtünme kuvveti vektörlerinin boyları da aynı büyüklükte olmalı. Eğer itme kuvvetim sürtünme kuvvetinden daha az ise, o zaman televizyon seti yavaşlayacaktır. Eğer itme kuvvetim sürtünme kuvvetinden daha fazla ise, bu defa televizyon seti hızlanacak. Şu anki senaryomuzda hareket halinde bir cismimiz var. Ama uyguladığımız kuvvet dengelenmiş bir kuvvet. İtmem yani itme kuvvetim, sürtünme kuvveti tarafından tamamıyla dengelenmiş durumda. Bu arada hatta hava direncini de katmadık hesaba. Bir başka senaryo şöyle olsun, mesela uzayın derinliklerinde olalım ve etrafta hiçbir gezegen yok, tamamen bomboş bir uzaydayız. Eğer bir cisim burada hareket halinde ise ve üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyorsa dengelenmiş ya da dengelenmemiş o zaman bu cisim hareketini sürdürmeye devam edecektir. Yavaşlaması, hızlanması veya yönünü değiştirebilmesi için ancak üzerine net dengelenmemiş bir kuvvet etki ediyorsa olacaktır. Şimdi uzayın derinliklerinden tekrar oturma odamıza dönelim. Televizyon seti örneğine geri dönelim. İtmeyi bıraktığımda yavaşlamasının tek nedeni üzerine net bir kuvvet etki ediyor olmasıdır. Bu da sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti. Sonuç olarak, birinci önerme doğru değil. Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmiyorsa, bir cisim yavaşlamaz. Bir başka deyişle, de, üzerine etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetler ise, o cisim yavaşlamaz. Üzerine dengelenmiş bir kuvvet etki ettiği sürece veya birbirini dengeleyen birden fazla kuvvet olabilir veya üzerine etki eden hiçbir kuvvet yoktur. Bu durumlarda hareket halindeki bir cisim hareket halinde kalacaktır. Öyleyse bu önerme doğru değil. Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmediği sürece bir cisim süratini ve hareket yönünü korur. Bu doğru. Boş uzayda hareket eden cisim için de bu doğru. Üzerine hiçbir kuvvet etki etmiyorsa, veya üzerine hiçbir net kuvvet etki etmiyorsa, o zaman hızını değiştirmeyecektir. Şöyle bir durum da olabilir. Cisim üzerine kuvvetler etki ediyordur ama bunlar birbirini dengeliyor olabilir. Bu durumda ben televizyon setini böyle sonsuza dek itmeye devam ettiğim sürece ve zemin değişmiyorsa, dolayısıyla sürtünme kuvveti de değişmiyorsa, bu televizyon seti teorik olarak sonsuza kadar aynı yönde hareketini sürdürüyor olacaktır. Yönünü değiştirmenin, aynı yönde veya farklı bir yönde hızlandırmanın tek yolu, dengelenmemiş bir kuvvetin etki etmesi olurdu. Benim itme kuvvetim, sürtünme kuvvetinden daha büyük olabilir veya sürtünme kuvveti benim itme kuvvetimden daha büyük olabilir. Öyleyse, bu da tamamen doğru. Üçüncü önerme. Üçüncü önerme. Üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki etmiyorsa durmakta olan bir cisim durmaya devam eder. Eğer bir şeyi öylece bırakırsan, o bıraktığın yerde öylece durmaya devam edecektir. Kendiliğinden hareket etmeye başlamaz. O zaman bu da doğru. Tabii bu, ortamda kuvvetlerin olmadığı anlamına gelmez. Cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında da hareketsiz durmaya devam edebilir. Öyleyse, hareketsiz bir cismi harekete geçirmenin tek yolu, ona net bir kuvvet, yani dengelenmemiş bir kuvvet uygulamaktır. Eğer kuvvetler birbirini, birbirlerini tamamen, tamamıyla dengelemiyorlarsa, şuradaki kuvvet, buradaki kuvvetten mutlaka biraz daha büyük olacaktır. Son önermem. Üzerine dengelenmemiş kuvvet etki eden bir cisim, bu dengelenmemiş kuvvetin yönünde ivmelenir, ivmelenir. Evet, bir türlü konuşamıyorum bugün, bir terslik var. Elimde bir cisim ve üzerine etki eden bir dengelenmemiş kuvvet varsa, veya üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi bir net kuvvet veriyorsa, hareket yönü bu net kuvvetin yönünde olur. Bu önerme o zaman doğru. Üzerine bir dengelenmemiş kuvvet etki ediyorsa, bu cisim bu yönde ivmelenecektir. Bu yönde net bir kuvvet etki ediyorsa, bu yönde ivmelenir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Eğer ivmelenmeyen bir cisim görüyorsak, benim şu sabit hızda giden televizyon setim gibi ya da uzay boşluğunda hareket eden o cisim gibi. İvmelenmeyen bir cisim görüyorsak, bunun anlamı, cismin üzerine etki eden dengelenmiş bir kuvvet yok demektir. Cisim üzerine dengelenmiş kuvvetler etki ediyor olabilir veya hiçbir kuvvet etki etmiyor olabilir. Ama dengelenmemiş bir kuvvet etki ediyor olamaz. Cisim üzerine etki eden dengelenmemiş bir kuvvet varsa, cisim ivmelenecektir.